Gel gel gel gel gel. Gel oğlum gel. Anlatmaya gerek yok. Adamlar hiç insan sevgisi görmemiş ki. Gel oğlum gel gel. Gel, gel lan. Yemek vereceğim sana gel. Ne bitmiş bu? İbov'un yine etmiş. Gel oğlum, gel. Sen de gel. gel. Yer yüzündekilere merhamet etmeyene gök yüzündekiler merhamet etmez. Bunların suları, ekmekleri, yemekleri ve sevgiye ihtiyaçları olduğu için bu Allah'ın sessiz kullarını bunlardan mahrum etmeyelim. Merhaba. Kimi köpeğe zor şartlarda su verildiği için cennete girilmiştir. Kimi köpeğe de su verilmediği için, eziyet edildiği için de cehenneme girilmiştir. O yüzden biz yerdekilere ne kadar merhamet edersek Allah da bize bu şekilde merhamet edecektir. Sizleri tanıyalım. İsim Mahmut Doğan. Tahminen 6 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. 6 yıldır mezun olduktan sonra direkt pet sektöründe devam evet. ederek bu işi yapmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Böyle. Peki bu işi sevmeyen birisi sırf iş olsun diye hani para çok arayıp... Maşallah bir yani, birisi bu iş yapabilir mi? Şöyle, dışarıdan aslında meslek çok şirin duruyor. Evet. Yani o veteriner hekim, işte, klinik, hayvanlar çok güzel. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani burada gün içinde vücuduna aldığın yara ve darbe sayısı ondan fazla bile olabiliyor. Evet. Günden güne gelen canlı psikolojisine bağlı olarak bu çok az da oluyor, çok fazla da oluyor. Evet. Ama meslek dışarıdan gerçekten göründüğü gibi değil. Sevmeyen bir adam bu işi yapması imkansız. Yapalım. İmkansız çünkü yani aşı yaptığın zaman diliminde bir bakıyorsun hayvan dışkısını yapıyor. Yani sadece bir kusmukta midesi bulana atıyorum, kan gördüğünde bayılan birçok insan var. Yani bu mesleği yapmak isteyen insan önce bir seçim yapması gerekiyor. Ben bu mesleği yapabilir miyim? Hatta bir önerim var. Yani bu mesleği yapmak isteyen insan bence bu meslek dallarının işlediği yerlere gitsin. Yani gençlerden çok duyuyoruz. Ben de veteriner hekim olmak istiyorum diyen evet. çok oluyor. Yani sen veteriner hekim olmak istemekten ziyade bu mesleği yapabilir misin? Sorusun cevabını verirsen herhangi bir problem kalmıyor ortada. Zaten her türlü yaparsın. Evet. Yaptığın mesleğin bir önemi yok gerçekten. Hayatta başarı, sevdiğin işle doğru orantılıdır. Zaten her işte öyle yani. Aynen öyle. Yani bir mesleği seviyorsan başarısız olma ihtimalin %0. Böyle bir şans yok yani. Seviyorsan her türlü yaparsın ama mesleği sevmiyorsan meslek çok zor. Öyle yapılacak bir iş değil yani. Dediğiniz gibi hani orada bir tedavi uyguladığınız yerde sevmeyen birisi hayvan sıkıntı çıkardığı zaman yani şey yapamaz onu Tabii kaldıramaz. Ki. Aynen kaldıramaz. Psikolojik olarak kendini zinde tutman gerekiyor çünkü buraya gelen hayvanlar sevilip sevilip gitmiyor. Ameliyat olan oluyor, ameliyattan sonra bakımı, bakımdan sonra her sağlık tedavisi pozitif sonuç verecek diye bir gerçek de yok. Evet. O sağlık tedavisinden sonra negatif sonuç da alabiliyorsun. Bu seni psikolojik olarak yıpratıyor. Yani onu sen kendi psikolojik olarak da hazır tutman gerekiyor. Ya yani böyle bir durumda meslekte bir bakıyorsun 35-40 yaşlarında insanlar çok yıpranmış ve bıkmış durumda. Evet. Yani ben birçok meslektaşımı biliyorum. Bu işi küçüklükten yapmak isteyip de o zamanda artık yapmak istemiyor. Çünkü yorulmuş, psikolojik olarak yorulmuş. Sizde o durum var evet. mı şu an? Yok. Daha değil. Yani sevgi yani, yani... olması zor gerçekten evet. ama şu an yok. Peki. Bu yıllar içerisinde mesela 11 yıl, toplamda 11 yıl oluyoruz. Bu yıllar içerisinde başınıza gelen en enteresan olay neydi? Nasıl gerçekleşti o olay? Yani enteresan olarak olan olaylar genelde acil vakalar oluyor. Atıyorum düşme vakası, örnek veriyorum bir trafik kazası. Çok değil aslında 3 gün önce bir vaka geldi mesela. Fabrikada artık bir makineye sıkışmış ne? Hemen çenek eti bildiğin aşağıda, boğazda çok sıkıntılı, tedavisi zor. Çünkü kedide ağız bölgesini tedavi etmek çok zor. Yani o canlıya yeme işlemini devam ettirmen gerekiyor. Aynı zamanda yeme işlemi devam ederken o tedayı de başarılı bir şekilde yürütmen gerekiyor. Evet. Kedide en büyük problemlerden biri tırnak. Kedi tırnağını çok sık kullanır. Kullandığı tırnağın da misal senin o dikişi attığın bölgeye direkt müdahaleyle şey yapabiliyor. Misal hmm. 15 gün emek verdin, 5 dakika içinde gidebiliyor. Aslında hani zor demem sebebi o. Bir işe başlıyorsun, bir ev yapıyorsun, yaptın, yaptın, yaptın, yaptın, işin sonunda inşaat tamamlandığında ev bitmiş oluyor. Ama işin sonunda bir bakıyorsun, o dikişler yok. Evet. Başa sarıyorsun ve daha kötü bir şekilde sarıyorsun. Tabi bunu dediğimiz gerçekten bir zor. sevmeyen birisi Aynen çok yapamaz. zor, yapamaz yani. İnsan tedavi etmek ve hayvan tedavi etmek arasında ne gibi bir farklar var? Yani aslında çok farklar var. Yani kullandığımız ilaçlar kombine aynı, bir fark yok. Hatta abartısız söyleyebilirim yüzde 60-65 biz insan ilacı kullanıyoruz kedi köpekte. Evet. Büyük başta değil tabii ki. Ama farklılıklar aslında düşünsel problemlerden çıkıyor. Mesela düşünme yetisi olmayan bir hayvanla insanı karşılaştırmak tabii ki mantıksız oluyor. Evet. Onu tedavi etmek de biraz o kadar zor oluyor. Yani hayvan buraya geldiğinde senin onu tedavi ettiğini bilmiyor. Sen ona zarar verdiğini biliyor. Ya yani mesela ilk 2-3 aşıdan sonra buraya aşıya gelen hayvan farklı şekilde geliyor. Yani gardını almış geliyor. Biliyorlar Biz yani. yine geldik diyor ama diyor ben diyor göstereceğim bu sefer onu. O şekilde geliyor. Onda zaptı zor oluyor. Anlatmak zor oluyor, dizginlemek zor oluyor. En rahat olduğumuz bebekler. Şu an masada olduğu gibi aynen. Bebekler rahat oluyor. Hayvanlarda da bir bilinç oturma şeyi var. Hı. Misal bebeklikten çıkan hayvan 8-9 aylıkken artık ben kendi kararlarımı verebilirim potansiyeline geliyor. Hı. O kararlarını verme etkisinde zaten problemler başlıyor. Aşı yaptırmıyor, tedavi istemiyor. Hatta çok hırçın olanlar var yani bizim direkt hastaneye gidip yaralandığımız oluyor. O tür durumlarda dediğim gibi bize bebekler daha iyi geliyor. En rahatı işte bebekler evet, aynen. <gülüyor> Bu süreç mesela en mutlu olduğunuz an ya da en üzüldüğünüz an nasıl oldu? Hani bir ameliyat olur ya da kurtarılmasından hoşun olur. Aslında en değil. mutlu olduğum an şu 6 yıllık dilimde şöyle söyleyebilirim. Bir tane aslan vardı bu kadar bir bebek getirdi. O hayvan resmen şeydi bildiğin gerçekten şokta ve ölmeye hani 5-10 dakika var diyebilirim. Evet. Ben o zaman şunu düşünmüştüm, ya bence bu hayvanı ne yaparsak yapalım kurtulmayacak. Tabii hayvan sahibinin düşüncesinden ziyade ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben hani hayvan sahibi ne derse desin ben onu yapacaktım. Yapıyorum da zaten kapıya bırakanlar oluyor, gidiyor. Geri dönüşü olmayacak olduğunu düşünsek bile bir şeyler yapıyoruz. Yani çözümsüz kaldığında yapacak bir şey yok ama. Mesela o hayvan şu an benim astım ve 2,5 yaşında çok da iyi herhangi bir sıkıntı yok. Meza beni en mutlu eden şeylerden biri oydu. Aynen hiç unutma. Çünkü yani göz refleksi bile yok. Hiçbir şey yok hayvanda. O hayvan şu an yaşıyor. Ne durumdayız? Nasıl olacak diye düşünmeden girdiğimiz tedavide sabah hayvan sahibi beni aradı dedi ki hocam dedi vallahi bu koşuyor. <gülüyor> çok şaşırmıştım gerçekten yani. Elhamdülillah. Onun en çok mutlu olduğunuz. Aynen. Pek üzüldüğünüz mesela en çok böyle? Üzüldüğümüz çok oluyor açık söyleyeyim. Ama aklımda kalandan ziyade benim kafamda düşünerek ya bu tedavi sonuç verecek dediğim hayanda tedavi sonuç vermemesi. En çok üzüldüğüm şeylerden biri kedi viralleri. Ta şu an insanlar nasıl koronadan problem yaşıyorsa evet. aynı şekilde kedilerde de köpeklerde de viral problemli olan hastalıklar var. Atıyorum bir panleopeni dediğimiz kedi kanlı iseli çok ağır geçiyor, ölüm oranı yüzde 85-90'a kadar çıkıyor. Yani o ayancığazın kurtulma oranı yüzde 10. Böyle bir durumda üzülüyorsun çünkü yapacağın şey ne kadar başarılı olursa olsun sen o yolun kötüye çıkacağını biliyorsun ya. Hı -hı. O sen çok yıpratıyor. Aynen. Hani 4 gün, 3 gün, 2 gün neyse o hayvancağızın dayandığı süre boyunca geçiyor ama yani sen o hayvanın gözünün önünde eriyişini görüyorsun. Hı. Haftada belki biz bunu 10 kere yaşıyoruz. Allah. İşte 3'ü 5'i kurtuluyorsa atıyorum 3'ü 5'i gidiyor. Yani gidiyor aynen. Bu tablo mesela beni çok yıpratıyor. Aynen öyle. Kedilerde mi oluyor bu özellikle? Kedilerde de var, köpeklerde de var. Peki hocam, merhamet etmeyene merhamet edilmez ve yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet edilsin hadislerinden yola çıkanarak bir hayvana karşı davranışlarımız nasıl olmalı? Ya aslında hayvana karşı davranış hayvandan ne istediğine bağlı. Aslında bir ayna gibi. Sen yansıma. Yani şu hayvancağıza iki kere kötü davran, bu ayancaz sana güvenmez ve evet. normalde davranmaz. Zaten sokaktaki hayvanların böyle geri planda durması bir insanı görünce ondan mı kaynaklanıyor? Ben %99 ona bağlıyorum. Çünkü ben İzmir'e de gittim, yurt dışına çıktım. Ankara'ya, İstanbul'a. Mesela ben İzmir'e gittiğimde çok şaşırdım. Yani bir amca parkta şöyle yapmıştı. 5 tane köpek böyle sahile doğru havluyor. Geçin şu tarafa dedi, millet rahatsız oluyor dedi. Bir baktım yürüyorlar. Aynen. Maşallah. Çok şaşırmıştım. Dedim ki ya işe bak ya. Hayvan o tarafı anlıyor yani. <gülüyor> Ve rahatsız etmemek için gerçekten gidiyor. Ama bu o toplumun hayvana olan yaklaşımıyla alakalı. Şimdi Vur bir tane, e hayvan beni sev... Hayvan seni sevmez ya. ya tamam, bizler de öyleyiz abi. Bu ha aklı yok da, bayvan hissi yok mu? Bu hayvan sana adım atmıyorsa gerçekten hissiyat olarak atmıyor. Ama şuna emin olabiliriz. Yani bizim kliniğin önünde de var 3-5 tane kedi. Gelip günlük böyle mama yerler, su içerler giderler. Benim problem yaşadığım şey şu, ben o hayvana yaklaşamıyorum. Niye? Sebep yine biziz. Mesela o kedi doğdu ya, doğduğunda şu yavru kediye şu an dokunabiliyorsan, büyüdüğünde de dokunursun. Evet. Ama bu kediye sevgi göstermeden, sevgi hmm. alman imkansız yani. Biz insan olarak birine kötü davranmaya hakkımız yok. Aynen. bu e. hayvan da olsa şey E tabii ki. Geniş çerçevede bakarsan her şey de bu böyle. Yaptığın ticarette, ikili ilişkilerinde, dostluğunda, arkadaşlığında sadece evet. hayvan değil mesele. Aynen. Kırdığın her kalp sana iyi dönmez. Bu kadar basit. Bu Aynen öyle. Bu hayvanlarda da hayvanda böyle. Hayvanda da böyle. Aynen. Yani. Seversen sever yani. Evet. Ben nice hayvan biliyorum. Abicen oturuyor. Hayvan sahibi diyor ki mesela Tarçın diyor, susuyor. O arada bir bağ kurmuş. O hayvan o kadına ya da o beyefendiye bir kötü davranma lüksü olmaz, imkansız. Çok yaşıyoruz bunu. Mesela aşı yapıyoruz, biz zapt edemiyoruz. Kendisi geliyor, ne oluyor burada diyor. Kafaya yiyor. Ama biliyor, ondan ona zarar gelmez. Zarar gelmeyeceğini bildiğin için yaklaşımı oluyor. E şimdi biz hiç tanımadığımız bir hayvana, bu bize yaklaşmıyor, bu çok hırçın. Değil, onu hırçın yapan biziz. Aynen. Biziz yani. Sen ona sevgi göstermeden nasıl sevgi alacaksın? Evet. Hayvan şunu alışmış. Sen yemek yemesin. Niye? Sen çok kurcalayacaksın. Ya böyle şey olur mu? Yani kapının önündeki kolundan bir kap mama için kavga ettiğimiz insanlar oluyor. Buraya mama koymayın karınca geliyor. Aa ne kadar ayıp ya. Gerçekten o yediği bir lokma ekmek belki sana rızık olacak. Belki sen çocuğunun başına gelecek bir belayı def edecek. Zaten hadiste de denilen gibi siz merhamet edin, size de merhamet, merhamet edilsin. Aynen. Aynen. Ama ben şeye karşıyım yani bunu karşılık bekleyerek değil. Gerçekten bir gün yaptığın iyilikler hepsi sonuç olarak iyiliğe bağlanır. Yani evet. bunun hiçbir zaman tersini görmedim Ya mesela insana diyorsun ki ya sen hayvan besleme ama şuna da karışma ya. Sabah bir geliyoruz, kılın önünde mama kabı yok. Nerede? Çöpe gitmiş ya da atmışlar. Ama yani bayan ne yapacak ya? Ya yani ben seni alıp sokağa bıraksam, ne yiyorsan ye desem, git çöpü kurcalan. Düz mantık düşünsene yani biri duysa der ki ya ne kadar vicdansız bir adam. E bu da canlı. Aynısı ne farkı var? Yani illa bu şey insanı olunca ama şey oluyor. Rabbimizin hani Ali İbrahim 31. ayetinde dediği gibi hani ''Beni seviyorsanız diyor, ona oyun, Resulüme oyun ki size karşı muhabbetim artsın.'' diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hayvanlara karşı olan ilişkilerine baktığımız zaman biz serçenin dahi ziyaretine, ziyaretine gidiyoruz. Ziyaretine Aynen. Gidiyorum. Kuş hastaymış diyor bir kız çocuğu. Bu da böylesin dediğiniz gibi hani bir kap, mama, bir şey bunlar önemli değil. Biz iyilik yaptığımız zaman, merhamet ettiğimiz zaman evet. merhamet Aynen. göreceğiz biz de. Evet. Peki Mahmut Hocam bu şeye de biraz değinelim bu sahiplenilme konusuna, hayvanlara sahiplenilme konusunda. Sizin sahiplendiğiniz kedi ya da köpek hayvan var mı beslediğiniz? Ya da bir hayvana sahip olmak isteyenler ne yapmalı evde? Benim normalde bir kedim var ama Hı. şu an evde değil. Şu an uygun bir ortamım yok. Tahmin bir iki ay sonra kedi eve gelecek kısmet olursa. Ben yeni evlendim, bir yuva kurdum. Ama o yuvayı böyle Hı. biraz düzenlemek için vakte ihtiyacım var Hı. öyle söyleyeyim. Bir kedim var normalde. İsmail'ten bir bacağı yok. Arka sol bacağını köpek kapmış. Zaten tanışmamız da öyle oldu. Sonrasında bırakmadım yani işin gerçeği. Şu an burada olmamasının sebebi de yani burada çok sıkılıyor. Daha rahat edeceği bir yer olsun istedim ama ara ara gidip kontrol ediyorum tabii. Tahminim herhalde dediğim gibi bir iki ay sonra da yanıma alacağım tekrardan. Onun haricinde bence hayvan sahiplenme biraz da gösterişten ziyade böyle ihtiyaca göre yapılmalı. Yani mesela bizim bir abla var. Abla bir tane cins kedisi var. Ben buna bir arkadaş istiyorum dedi. Şu an iki gözü görmeyen mesela ikinci bir kedi sahiplendi. Niye bu? Ya bunun ihtiyacı var. Bize ihtiyacı var. Yani bu kedi dışarıda yapamaz. Gerçekten yapamaz. Mesela kör bir kedinin uyum sürecini söyleyeyim. O abladan örnek verdiğim için devam edeyim. O hayvan cihaz bulunduğu ortamı 2-3 gün içinde tarayıp, navigasyon gibi beyne kaydediyor ve yaşamaya devam ediyor. Hiçbir problem yok ama. Yani farz dedi o kedi görüyor. Buradan koşuyor, zıplıyor, çıkıyor, iniyor. Ama şimdi sokakta onu düşünsene. Tarayıp kopladıktan sonra başka bir mahalleye girse bitti. O kaybolacak. Yemek bulamayacak. Mesela dün bir tane, en başından 3 yavru geldi. 3 yavrunun biri, ''Hocam bu hasta yemek yemiyor.'' dedi. Hayvan kör. İki gözü görmüyor. O hayvan aslında gerçekten bakılmaya ihtiyacı var. Normal süreçte düşünürsen o hayvan kendi başına o problemlerini çözemez. Yemek bulamaz. Dışarıda bulamaz. Ama mesela şu odaya onu koy. De ki ya şu mama, şu su. İnan o iki günde adapte olur ve her yeri bilerek adapte olur. Oturacağı yeri, yatacağı, zıplayacağı yeri, yemeği, kokusunu, tuvaletini her şeyini giderebilecek şekilde yaşıyor. Ama bunu dışarıda yapamaz. Yani sahiplenmeyi bu şekilde yapabilirsek aslında çok iyi olur. Gerçekten haftalık belki 10-15 tane tekir kedi ilana koyuyoruz bu yavrucak gibi. Yok. Abi bir tane British Shorter koy. İngiliz kedisi. Hop. Telefon susmuyor. Sabaha kadar. Hatta normalde gece bile ilan koyarım. Gece ilan koymuyorum artık. British Shorthair ya Scottish olursa koymuyorum ki. Telefon susmuyor yoksa. Yani o kedi istemiyorum diyenlerin hepsi bu sefer ya ben kedi istiyorum. Çok sahiplenmek istiyorum. Şöyle istiyorum. Ne oldu ya bu da hayvan? Bu da canlı. Yani buna da üve olabilir. Yani şu da bir gerçek. Nereye talep oluşursa orada da ihtiyaç olur. Bu bir gerçek. Yani şimdi sen Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet sürekli bu cins kedileri alırsanız bu cins kedilerin üretimi daha fazla olacak. Bu yavrucaklar hiç alınmayacak. Alanda olmuyor mu? Oluyor gerçekten. Ama talep oluşturursan talepten sonra da ya böyle bazen görüyorsun kediler ne halde diyorsun ya keşke bunlar sahiplenip bir üve daha sağlıklı olur. Ama maalesef bizde hep şey var. E... Siz bunun peşine de düşüyorsunuz o zaman hani tedavi etmekten öte bunları sahiplendirilmekte ulaşıyorsunuz. Tabii de ki. Ulaşıyorsun. Açıkçası üniversitede çok bilinçli değildim. Yani bu hayvan besleme işte şuydu buydu severdim açıkçası ama böyle bir organize şekilde yapmazdık. Şu an yani Gaziantep bölgesinde çok yakın 5-6 arkadaşım var. Sürekli ve düzenli besleme yaparlar. En ölü haliyle 2 günde bir. Bu da en ölü hayli. Normalde günlük giderler. Hani gitmeyen diğerine ben gitmiyorum. Bak bugün sen gidiyorsun o tarafa diye bir organize iş var. Gayet iyi bir şey aslında. Yani hayvanların kimseye zararı yok. Ama dışarıdaki hayvan da sahiplenmek ama sokaktan geliyor bu kedi. Evet. Ya bu kedinin kime ne zararı olacak diye. Baksana kucaktan inmiyor. Evet, evet. Peki hocam son olarak hayvanlara şiddetin önüne nasıl geçeceğiz? Hani demiştiniz zaten biz nasıl davranırsak. Onlar da bize öyle davranır. Yani dışarıda görüyoruz bayağı hayvanlara şiddet Bence var. kendi fikrim hayvanlara şiddetin önüne en başta kedilerde ve köpeklerde bir karakter bahsinden bahsettik ya atıyorum 8-9 aylık olan bir kedi köpeğin sonunda karakter oturuyor ve o hayvan bir şeyleri istemiyor. Şimdi insanlarda da bence aynı, bir fark yok. Şimdi oturmuş bir karakterden sonra insan değiştirmek çok zor. Bunu nereye bağlayacağım? Biz bunu en küçükten yapmamız gerekiyor. Yani şu an aslında gençler, orta yaşlar, kimse artık evlat sahibi olan kim varsa bunu kendi çocuğuna aşılamak zorunda. Bu bir aslında bir yükümlülük, zorunluluk yani. Bu aşılamayı yaptıktan sonra zaten herhangi bir problem yaşamazsın. O adam, misal büyüdüğü dilimde o hayvan sevgisini bilirse, büyüdükten sonra da bir problem yaşamazsın. Şimdi adam alıyor hayvan başına sopayla vur vur vur. Ne oldu? E şey, benim tavuğumu yemiş. Ya arkadaş, olacak iş mi ya? Düşünemiyorum bile ya. Aklım duruyor yani. Ya bir tavuk için bu mu yani? O hayvana yapılan zulüm. Şimdi o onu binişli yapmıyor. Başka insani olarak düşünürsen biri sana binişli yaptı sen gardını aldı ya da başka ama o hayvan binişli yapmıyor. O hayvan doğası o avlanmak doğasında var. Sen ne kadar yemek verirsen verir, ne kadar yemek doldurursan doldur. O hayvan avlanma içgüdüsünü yok edemez. Tabii ki çekiyor pompalayıp pat. Ne oldu? Tavuğumu yemiş. Ana! Olacak şimdi ya. Yazık günah. Ama şunu düşünmüyoruz. Yani benim her zaman söylediğim bir şey var. Kim ne yaparsa yapsın, bu dünyanın bir sonu var. Herkesin tabii. gideceği yer belli. Öleceğiz yani. Bunun kaçışı yok. Ama bu hayvan... Tabii ki bu hayvan sana hesap soracak. Tabii. Sen onu vuruyorsun ama bastığın çimin bile hesabını vereceksin diyor. Yani bastığın çivin hesabını vereceksin onu hayli hayli vereceksin. Hiç kaçışın yok yani. İman tabii. buralara da giriyor yani. Hayvana muamelen davranışlarına da giriyor. E tabii yani bu hayvan bir sonraki dünyada konuşacak, sana diyecek ki ''Sen bana bunu yaptın, hesabını ver yani.'' Yani bu, yine söylüyorum, karşılık beklemek gibi olmasın. Yani böyle ''Ya atıyorum günah ya, ben diğer dünyada bunu yaşayacağım.'' Değil de yani biz insani olarak onları korumak, kollamak şey. zorundayız aynen. Sen insansın ya, Allah sana bir akıl vermiş ve iyi vermiş, kötü vermiş. İyi de seçebilirsin, kötüyü de seçebilirsin, hiç sıkıntı yok ama kötüyü seçmek zorunda değilsin. Evet. Bir sürü insan var. Kötüyü seçmeden yaşayabilen, kötü, kötü düşünmeden yaşayabilen. Bunları yapmak çok zor değil gerçekten. Ben bazen görüyorum. Geliyor küçük kız çocuğu. Diyorum ki ya bu kedi çok çirkin diyorum. Ben sana güzel kedi vereyim diyorum. Cık. Olur mu ya diyor. O benim bebeğim diyor yani. <gülüyor> bebeğim diyor ya. Yani bir abla var. Çok severim. Ya diyor bir hayvan sevgisi var diyor. Artık önüne geçemiyorum diyor. Aha böyle diyor. Senin neyin var diyor, diyorum ki ben bir kedim var, bizimki daha güzeldi. Ama diyor sen bakamıyorsan ben ona da bakarım diyor. <gülüyor> Düşün yani. Anne diyor ki gece 10.30 buçuk diyor, dedim hayır inşallah. Diyor beni böyle dürtüyor. Anne kalk, küçücük ya yemin ediyorum görsen böyle maşallah var. Kalk diyor. Ne oldu? Şey aşağıda yavru kediler var ya mama vereceğiz onlara diyor. Diyor ben normalde diyor yarım saat sonra uyuyacağım diye kendimi odakladım ve uymaya gideceğim. <gülüyor> Ama o çocuk diyor beni kaldırıyor. Kalk diyor. Efendim o hayvanları besleyeceğiz. Açlar diyor. <gülüyor> Küçüklükten öyle gördüğü için tabii ki bilakis adam diyor ki annesi gelmedi diyor. Onlar açlar diyor. Anneyi takip ediyor. Diyor camdan bakıyor aşağıya. Anne gelmemiş diyor. bunu anne gelmedi biz gidelim. O hayvanı doyurmak ve beslemeyi düşünebiliyor soy küçük çocuk. Ya bizim düşünüyorum 25 30 40 50 ya adam pompalıyla hayvan vuruyor. Ya yazık günah değil mi ya? Bana ilginç geliyor. İtirata, İtirata durumlar değil mi hocam aslında? İtiratını bozmuş insanlar o şekilde evet. insanlar, yerine, gibi, çok büyük bir şekilde hayvanlarla arası iyi Ya aslında şey diyorum ya, her şey aileden başlıyor gerçekten. Bir çocuktaki herhangi bir problemi görebiliyorsan, o çocuğun ailesine bak gerçekten ailede problemli. Yani o aileyi düzeltmen gerekiyen başta ki aileden sonra düzeltebileceğin çocuk olsun. Çünkü bir annenin eğitimi neyse çocuk onu uygular. Misal yabancı ülkede ne görüyoruz? Eliyle pilav yenenler oluyor. Misal Hindistan'da. Diyorsun ki nasıl yiyor? Çünkü o aileden öyle görmüş. O kötü bir şey değil. Bunu kınamak için falan da söylemedim. Çünkü onun ailesi öyle. Ne ha, öyle alışmış. Biz kaşık kullanıyoruz, onlar kullanmıyorlar. Ya da bazı aileler var. Misal bir bakıyorsun adam 4 günde bir balık yiyor. Mesela biz doğu kesimlerinde balık çok yenmez. Niye? Çünkü yok. Yani alışkın da değiliz. Diyorsun ki yani bu adam nasıl her gün balık yiyor? Ya balın salatasından tut, işte yemeğine, haşlamasına, çorbasına biz yemeyiz. Ama o aile öyle görmüş. Yani o çocuğun da mesela fıtrasını bozamazsın, imkansız. O çocuğa diyemezsin, sen artık balık yiyemezsin. Çünkü o öyle büyümüş. Bebeklikten insanı nasıl götürürsen sonrasında da gerçekten olan o olur. Ben çok hatırlıyorum. Yukarıda derse bekliyorlar. Mesela derse gitmiyorum. Niye? Gerçekten aşağıda bizim evin aşağısında 3 yavru kedi vardı. Babam o zaman bana 1 lira verirdi günlük. O 1 liraya gider kasaptan tavuk alırdım. Derdim ki ya bana küçük tavuk ver kedilere götüreceğim. Misal yanlış bir şeymiş. Hiç aşlanmadan ciheti veriyormuşum ama çocukluk akılı işte götürür verirdim herhangi bir karşılık beklemeden. Hatırlıyorum annem balkondan derdi ki dersin var ne yapıyorsun? Ben kedi kovalıyorum. <gülüyor> Çocuğun biri derdi ki Aşağıda derdi, bir tane kediyi kaçırıp aşağıya götürmüşler. Köpeğin önüne mi atıyorlar, bilmem ne. Onu da yapanlar aslında çocuk. Bir farkı yok. Ben onun peşine. Koştuk koştu neymiş, kediyi alacağım. Kediyi getireceğim. İşte kedi burada olacak, aman iyi olsun. Gece 10.30'da aşağıya iniyorum, iyiler mi? Uyuyorlar, Hı -hı. tamam. Ama öyle bir şey ki, kedi benim sesim haricinde hiç kimseyi duymadan çıkmıyor. E, aynı şekilde, acayip konuştuk ya, ne verirsen onu alırsın. Aynen. Mesela başka bir adamın sesini alıyor, kedi yok. Aa benim sesimi alıyor pıtır pıtır pıtır bakıyorsun dışarıda. Aynen öyle. İman teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum çok i̇man, memnun oldum. İman bu ince işlerde dahi dikkat etmemize gerektiğini öğrendik sizin de bilgilerinizden evet. hayvanlar nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim çok memnun oldum tekrardan sağlıcakla Sağ Allah razı olsun. <gülüyor> bu çok sever benim. Ama bak gözü de açılmış. Bunun gözü komple kapalıydı. görüyorsa bak gözü açılmış. Demin mi açıldı yoksa? Hayır yok. Şimdi açık. Hey Barışı zaten barışı.